Merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz Bugün Ikea'dan aldığımız Saksutoa karyolasının kurulumunu yapacağız Yatak bu karyola 3 parçadan oluşmaktadır arkadaşlar Bunlar karyola başlığımız 90 santimetre Bu yatağımızın kenarları 208 santimetre toplamda Arkadaşlar bu da yatağımızın içine koyacağımız Lönsert bu lens set aslında 3 e, çeşidi var bunun. Biz niye bunu tercih ettik? E, Kurulumunu yaparken Size anlatacağım. Önce bunu kenara alalım. Arkadaşlar bu yatağı alırken Mutlaka kusun kontrol edin. Bazen büyük hasarlar alabiliyor kutular. Çerisindeki malzemeyi de zarar verebilir. Evet. Evet. Tamam. Tamam Tamam Sonra Tamam. Hadi tamam. <gülüyor> El saldı bir tane. Hepiçik bir tane. Arkadaşlar bütün içerisinden zaten e, kullanacağımız bütün malzemeler var. Bu e, vidasını alıp tutunca... Vidayı var. Ya, ya. Bu işlemi yaparken ya, ya. arkadaşlar arkadaşlar ya, ya. içerisindeki vidaları eşleştir. yani Hangi vidadan kaç tane var? Önce değil. Esik vidanız olmasa biz kullanıp kulağına baktığımız zaman Abi. burada 4 tane vardı Burada 4 tane zaten verilmiş. Bunu bir kenara koyuyoruz. Bir adet bir adet şöyle bir bağlarımız çıkıyor. Onun için kullanacağız. Bu da ya tamam. Ne yapacağız? Bu da useState. Bir tane şöyle bir anahtarımız var. Var. Kuruklandıralım 8 tane bundan olması gerekiyor 3 4, 5 6 7 8, 8 tane Ayrı bir tane kuruklandıralım 7 tane de bundan olması gerekiyor 7 tane buradan Burada mevcut 1 tane bundan 4 tane de böyle aparatımız var Bunları bir kenara koyuyoruz. Şimdi... <gülüyor> arkadaşlar, şimdi bir da yapalım. Hep parça çileceğim. Onlar IKEA'den alırken, ayrı ayrı alıyorsunuz arkadaşlar. IKEA'nın böyle bir uygulaması var. Parçalar hep ayrı ayrı satıyor. <gülüyor> just montajını yapacağız. burada 2 burada 2 burada 3 tane delik var bu deliklere 7 tane olan vidayı koyacağız bu vidalamaları yaparken bu aparatı kullanıyoruz bu arada dengesi mükemmel evet. ön yüzü ne taraf ön yüzü şu vidalı olan kısım şuradan anlaşılıyor şuradan anlaşılıyor zaten şuradan da anlaşılıyor şu vidalardan da anlaşılıyor arka tarafı gelecek Vay. I Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay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 Arkadaşlar sıra Yan vidalarını takmaya geldi Şu vidaları kullanacağız 4 tane bu başa, 4 tane de Aralının sonuna kullanacağız Şu aparatı kullanıyoruz arkadaşlar bunları vidalar için Bunu kullanmamızdaki amaç Şurada bunun kadar boşluk olsun Diyor Kulurumuzda bakacağız şimdi şöyle alıyoruz bir de alıyoruz şöyle bunu bu aparatlara koyuyoruz evet, bu kadar yaptık her birinde bunu kullanacağız arkadaşlar Arkadaşlar Karyolanı Şu kısımları Alta gelecek şekilde Yanlara yerleştirmemiz gerekiyor You. Yo, yo. I'm thankful to you, got to stay strong and fake a smile until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 arkadaşlar yani korkulukları da kurduk yani yan kenarlıkları kurduk sıra geldi iç aksamına tavanına ee, şöyle bir kutusu da buradaydı Bunlar Oturuz, parçaları. bakalım neymiş birbirine bağlanmak için iki perlan gibi İki adet bir sağ tarafında bir sol tarafında bağlanmak için iki tane ipimiz var buraya da kurulum için gerekli olan vidalar var hadi kurulumu yapalım şimdi arkadaşlar bunu kurulumu yapalım Burada üç tane üç parçamız var yatağında geri açılsın diye arkadaşlar bu modeli bir de luxury e, tarzı var onda şu plastikler yok tam normal safta üzerinde fotoğrafını atarım ben e, videoda. Bu ileride gıcırdama yapabiliyormuş. Bu plastikler sayesinde hem daha uzun ömürlü oluyor hem gıcırdama yapmasını engelliyor. O yüzden biz bunu tercih ettik. Fiyat farkı var. Değerli daha ucuz tabi. Ama biz bunu tercih ettik. Tavsiyemiz sizin de bunu tercih etmeniz olacaktır. Öncelikle şu delikler iç gelecek şekilde şöyle yerleştiriyorum. Şu delikler gelecek şekilde Baba, ben su su atalım mı? Hı, hı, hı, hı, hı. Şimdi şurada 2, 6, 8 tane böyle koyu renkli olanlar bununla karşılaştırıyoruz. Şu 3 tane parçayı vidalayacağız şu yanlara bir I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be Arkadaşlar vidaları tamamen sıkmıyor Arkadaşlar sıkmıyor Arkadaşlar vidaları tamamen sıkmıyor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 delikler var. Şu çubukları bu deliklerin arasından geçireceğiz. Bunları şöyle hizalayalım. Zaten misal onların vidalanacağı yerler var burada. Şöyle uca dolduruz. Bunları yerleştirdikten sonra vidalayacağız. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı Arkadaşlar az önce gösterdiğim Stay strong and fake I smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you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 Stay strong and fake or smart Burada dikkat etmeniz gereken en önemli bir şunları şu şunları geçirirken kesinlikle atlama yapmayın Ben yaptım bir kere baştan yapmak zorunda kaldım İkincisi koyu renkler koyu renge gelecek açık renkler açık renkli yerleri gelecek şekilde dizmeniz gerekiyor Buna dikkat edin ayak kısmı şu koyu olan kısım gövde baş kısmı burası büyük ihtimalle bunlar renkli olmasındaki en büyük sebebi insan vücudunun ağırlık merkezine göre kullandıkları ahşaptan kaynaklanıyor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 I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Montaj videomuz bitti neredeyse. Şu aparatları, şu çıkan poşetimizden son 4 tane vidamız vardı. Orada buraya montajlayacağız, yepyşireceğiz Şöyle, bu delinmesin diye, şöyle pullarımız var, pullarımızı geçiriyoruz. <gülüyor> It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you do watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade Olduk. Bu kadar arkadaşlar Şimdi yatağımıza yerleştirelim Şimdi Arkadaşlar şöyle 4 tane aparatımız vardı Bunu yatağın bu boş kısımlarına yerleştireceğim Şöyle yatağın Yani karyolanın Karyolanın poşetinden çıkan vidalarımız vardı Bu vidaları Bahsetmiştim ya bu değildi Diğeri lüre Lüreye göre normalde tasarlanmıştı fotoğrafını da ben koyarım Neden? Ee, biz bunu aldığımız için bu vidaları kullanmamıza gerek yok ee, bu vidaları nerede kullanıyor fotoğrafta ayrıntı olarak göstereceğim videoya koyacağım fotoğrafları şu parçaları yerleştirelim şuradaki ayaklar boş olan yerlere gelecek diğer türlü atlı kalsaydık biz şu aparatlar olmayacaktı, şu aparatlar olmayacaktı. Sadece şu tahtalar olacaktı. Şöyle bitlere geçirmiş şekilde şu tahtalar olacaktı. Bu tahtaların sağa sola kaymasını engellemek için şöyle elimize vidalar var. Tamam, mı? bu aslında onun için. Bu vidaları bu şekilde aslında geçiriyoruz, buna sıkıyoruz. Tamam, buna montajını yapıyoruz. Bu ne işe yarıyor? böyle 4 tane yapıyoruz. Bunun amacı şu. Şu tahtalardaki boşluklar var ya. Bu o boşlukları geliyor ve atlığın sağa sola gitmesini engelliyor. Bizim böyle bir derdimiz yok çünkü zaten biz ee, tahtaya geçirdik. Plastiklerle geçirdik Onun kayma sağa sola gitme imkanı yok zaten o yüzden gerek yok buna. Biz şimdi bu taht <gülüyor> parçamızı yerine yerleştirelim. Arkadaşlar Şurası ayaklık kısım Şu koyulu olan yani 2-4-6-8-10 Balık sırtı gibi olan üst tarafa geldi Sakın ters koymayın Şöyle alalım Evet bu şekilde olacak Bunun böyle ileri geri kayma olasılığı Mümkün değil çok zor Yatağımız bu şekilde yani karyolamız bu şekilde Bunun ölçüsü yani buna göre yatak e, ölçüsü 90'a 200 e, Bizdeki şu anda kullandığımız yatak e, 90'a 190 e, Siparişini verdik gelmediği için biz e, eskisini koyacağız yani. Önceden kullandığımızı koyacağız nasıl göründüğünü e, görmeniz için Yatak gelince de onun da ayrıntıda küçük bir videosunu sizde paylaşın Nasıl bir yatak aldık nasıl e, nerelere dikkat ettik çocuk için Bunları da ayrıntılı belirleyeceğim size Şimdi diğer yatakları getirip koyalım Evet yatak bakarlamı bu şekilde oldu Bu Eskisi şurada 10 santimlik bir boşluk kaldı Yeni yatak gelince koyacağız Malzemesi çok sağlam Arkadaşlar yatağımızı kurduk, bu şekilde eski yatağımızı kurduk gelene kadar. Ee, bu tarz videoların devamı gelecek, ee, oyun, çocuk... Ee, la la la la la. <gülüyor> oyuncak tanıtımı yapacağız, daha fazla oyuncak tanıtımı yapacağız, bisiklet tanıtımı yapacağız, skuter tanıtımı yapacağız, ee, skuterların karşılaştırmasını yapacağız, bisiklet karşılaştırmasını yapacağız. Binden aldığımız ürünler var, onların tanıtımını yapacağız. Bunlardan haberdar olmak için Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirim açmayı unutmayın.